Aşağıdaki seçeneklerde verilen ağırlıklarına en uygun birimleri belirtiniz. Seçeneklere bakalım. Ortalama bir yetişkin. Bir dilim ekmek. Bir mutfak masası. Ve bir paket sakız. Ben ortalama bir yetişkinim. Ve ben şu kadar kilo olduğumu biliyorum. Yani bir insanın ağırlığını, kilogramlarla ölçüyoruz. Öyleyse bu seçeneği, kilogramın altına koyuyorum. Sırada bir dilim ekmek var. Tek bir dilim. Bütün ekmek bile çok ağır değil. Bir kilo bile etmez. Bir dilim ekmek, çok, çok daha hafif olmalı. Yani, bir dilim ekmeğin ağırlığını, gramla ölçeriz. Gelelim, mutfak masasına. Masaya göre değişebilir. Büyük bir masaysa, bir yetişkinden bile ağır olabilir. O halde, bunu kilogramın altına koyalım. Ve son olarak, bir paket sakız. Bir paket sakız çok hafiftir, öyle değil mi? Bunu da gramın altına koyalım. Kontrol edelim. Doğru! Şahane!